Yani şey diyorsunuz benim anladığım biraz e, öyle modernden direkt hani listenin altından başlayarak olmaz o baştan her şeyi kimler ne yapmış ne etmiş klasik Şeyi bilerek yani hiç öyle bedava sondan başlamak olmuyor. Her şeyin önce bir o pişeceksiniz. Eskiler ne yapmış? Hani felsefede de öyledir ya önce eskilerin ne yaptığını bilmek Tabii. gerekiyor. Ee, evet, ben ne sen, yani, bir, Yunan felsefesini bilmeden, Yunan şeyleri bilmeden felsefe öyle Günümüzde öyle yapılmaz ya ben modern felsefeciğim diye başlayamazsınız. Önceyi ha, bileceksiniz hayır. yani. Hayır. Evet. Evet. Yunanistan öyle ayak... Yunanistan'da, Yunanistan'da Yunanistan'dan evet. başlayacaksın. Hatta daha geri geldi. Mısırdan başlamalıyız. Londra bir, geri sıra, bir geri sıra. Kaynak olmuyor yani sıraya. Bu işlerde evet. müzik müzisyenlik işlerinde falan sanat işlerinde olmuyor diyorsunuz. Size bir şey anlatabilir miyim Tabii bu konuda? Ki. Bir gün yaklaşınca İspanya'nın güneyinde gidiyoruz o Bir baktım, Salvador Dalı müzesi yazıyor. Evet. Aa şeyde otobüs, ya yani otobüste ya şey taliyordu. Ama evet. baktığımızda hadi hadi gidelim sakluyla baktığımızda yani bir şeyler yersin. Orada bir yerde. Bir de şu adamın, e, Figörest galiba doğduğu ve yaşadığı şey nedir? E, Figörest de bir e, adamın müzesi. E, Girdik içeriye, öre tatil, ufacık bir kasaba orada doğmuş. Kasabadaki de bir, bir bir şey de, bir belediye sarayına da müzesi müze yapmışlar. Ya belediye, belediye hak evine falan öyle bir şey. Müze yapmışlar. Ondan sonra kimse yok. Yani ne biletçi var, ne... Üzerde kimse var böyle boş falan, orada bir, bir, bir var ama orada duruyor da falan, biz de kapıdan girdik. Hani sandık ki hakkı açık falan böyle bir şey, hmm. bir girdim içeri, Allah, yani o bir koca bir enstelasyon, abi bir araba çarpmış, kanlar içerisinde bir kadın yerde yatıyor, enstelasyon yanlış anlama. E, yer yeri kollar kopmuş, kafalar yerde, Ay, aman aman yani midem kalktı destan enstelasyon Şimdi yavaş yavaş ay, ay, erip uçuk bile ama bu kadar uçuk olduğunu bilmiyordum dedim yani olacak şeydi eşek yani böyle bir şey olur mu ya? Ondan sonra yani tamam, biliyorum ekstrainer bir adam ama yani pis yani böyle pis, yani, yani olmaz ki. Yürümeye başladık. Şimdi yavaş yavaş güzelmeye başladı. Aaa yürüyoruz şeyden. Ondan sonra Ay bir kere diyor sonunda ki nanotür falan bitti, ben meyveler tabakta nüller falan. Nearsi bir test kapıdan girmişiz adamın kronik sıraya göre yapılmış yani ilk yaptığı resimden başlayıp sonuna bitiyormuş. Biz tersten girmiştik inayet. Kadın leçkader o zaman gördüm. O diyor Nearsi bir leç bir girip, ben giriş çıkıştan girdim girişteymiş demiş kadın yani kadın da görmemişim, kadın gülmeye başladı ya dedim de, ben çok daha oldum falan dedim yani. <gülüyor> E, titredim falan dedim yani, falan dedim. Kadın dedi ki, peki dedim, Hadi, dedi madem öyle dedi, bilet lambadan ama dedi, e, ben bilet bazı, gidin kahve dedi, kaçtı bir kahve için, bir şeyler yiyin dedi, efendim bir güzel bir rioha içindedir, rioha kırmızı şarabıdır şey, İspanya'nın, evet. çok da severim, Hı -hı. güzel bir e, yaptı, vini tinto, boyalı derler, kırmızı demezler, boyalı şarap derler kırmızı, Hı -hı. kırmızı roha demezler, tinto, yani boyalı, bir gideyim bir boyalı için, Oradan e, bir bir kadın Karahiyo için, Karahiyo dedi de iki kanyaklı kahve. O, evet, e, Karahiyo için dedi. Oradan diye sıfırlayın dedi. Ya gelin burada adam gibi geri gezin dedi. Peki dedim. Bir iki kahve işte Karahiyo falan. <gülüyor> bir tane tintoyla bir şeyler yedik falan, Karahiyo içtik. Bir esta pazma pazı yedik. Döndük, geri geldik. Biletimizi aldık. Oysa kadın güldü para almadı. Hadi girin girin falan dedi. Zaten bir kere çok ve nihayet adamı anladım. İlk yaptığı resimlerden, klasiklerden, natürmortlardan, eee, batimortlardan, başlayıp yavaş yavaş uçarak uçarak uçarak uçarak, uçarak paçanı kadar getirdi bizi. Anladın demek istediğimi değil evet. mi? Evet. Sıra deyince o geldi aklınıza. Şimdi anladım. Yani şimdi yani nasıl bir sanatçı? Nasıl oraya evrilmiş anladın? Direkt adamın İstilasyonu görseydim adamı nefret edecektim. Evet. Ama adam anladın şimdi. Çünkü o hayatı da biraz şeydi, Hayatı da bildiğim için ben en hmm. e yakın arkadaşının karısına aşık olur. böyle şeyler de vardı hayatında. Hmm. Doğdu şehirde bir, bir, bir kaya vardı. Herkesin o kaya gelir geriye bir şekilde. O orada durur köşede bir yerde falan. Gelin teki. Ama çok evet. seviyorum. Valla müthiş. Evet. Valla bende Drop gözükmüyor arkadaşlar. Şimdi drop da böyle canlı yayının terimleri olacağım. Şimdi evvelden televizyonda canlı yayın yapılıyor. Ne Drop? Drop yani ben yayınlarken görüntü bir yanda işliyor, bir yanda da yayınlıyor. İnternetten ötürü mesela görüntü kesilebilir. Ama Aa. olduğu zaman bana programım söylüyor. Mesela ben de şu an Aa. yok. %0. Güzel. Demek ki biliyorum ki izleyenden. Hemen bir sayfayı yenileyin arkadaşlar. Düzelecek. Demişler ki e, Lee Miller demiş nickli bir arkadaşımız. Bir gündüz vakti Twitch'te Ayhan Sicimoğlu göreceğim aklıma hiç gelmezdi. Efendim iyi yayınlar demiş. E, ben de onu sorayım. Hiç biliyor muyuz Twitch'i? Duydunuz mu? Hiç böyle bir... Hiç nedir Twitch? Bilmiyorum. Twitch bir e, aslında bir oyun yayınlama platformu ama sadece canlı. Yani YouTube'da sizin kanalınız var. YouTube'u biliyorsunuz. Evet, evet. Sadece canlı var burada. Yani kaydedip bir görüntüyü değil her şey canlı oluyor ve genelde oyun oynuyorlar oyunlarını yayınlıyorlar ama şimdi yavaş yavaş böyle televizyondaki gibi format yayıncılığı başladı biz de onlardan evet. birisiyiz biz de dedik ki ya bilim insanıyız biz bilimi anlatmak istiyoruz buraya niye Twitch'te yapmayan birçok genç Twitch. arkadaş var Twitch diye bir yerde e, yapacak şimdi biz bunu şu an yayınlıyoruz canlı izlemek isteyen twitch'ten ama Anladım. tekrarını bir hafta sonra YouTube kanalımızdan izleyebilecekler. Anladım. İsterseniz hatta size de veririz, siz de yayınlayabilirsiniz. Bir Buyuruz. de podcast platformları var. Mesela Spotify var, Google Podcast, evet. Apple Podcast'ten. Sesli olarak şu an bu konuştuklarımızın sesli kaydını da dinleyebilecekler. Hepsi bir hafta sonra tekrar tekrar hani dinlenmek için arşivlik kalacak efendim. Onu söylemiş hmm. olayım. İlk o defa ağzına biliyorsunuz. <gülüyor> ağzına işler <an> dikkat edeyim. <gülüyor> Demek da evet. kayda oluyor. E, evet kayda giriyor. Sanki hiç, Haya, hiç televizyonda olmuyormuşsunuz gibi. <gülüyor> evet, hayatımız öyle oldu. Her şeyimiz kayıt altında. Bekata da korkunçtu aslında. Evet. Şey sorayım oradan. Nasıl hissediyorsunuz? Yani şimdi önce hem birlikte sorayım o zaman. Neler yapıyorsunuz bu aralar? Çünkü bana bir bahsettiniz. Arkadaşlarımız da bilsin. Çok şeyler yapıyorsunuz. Bir de evet üstüne yani. de şeyi sorayım. Nasıl hissediyorsunuz bu kadar her şeyin kayıt altında olması? Yani bir geziden zevk alıyor musunuz artık mesela? Ş Şöyle zevk al almiyorum. Ee, televizyon sancıları yüzünden zevk alamıyorum. Hmm. E i̇çki içki gösteremiyorsun herhalde mesela. İçki masaya şöyle başladı. <gülüyor> Abi ne olur ayhan bey masaya şişe şarap şişesi durmasın. Ben ben alkolde ben alkolde nefret ederim işin tuhaf tarafı. Hmm. Alkol, duman, uyuşturucu madde nefret insanın en doğal hadi bakın elinde suyum var. Evet. Nasıl? Ha. iyi bir şarap çok hoşuma gider. Kötü şarap içmem. Yani hmm. ölme konse da içmem. Ben değil mi? Çünkü evet. yemek de ölme konse yemem. Yani ona bunlar bakı tademem. Onu da, o damağımı onda bozamam. Evet. Onun için ama iyi şarap da çok fazla karşımıza çıkmadığı için Adem'in evet, öyle bir şarap şeyimiz şey yok? Rakı, makı onları bilmem. Riskimiski, votka'dan vodka hiç sevmem. Evet ha ağır ilişkilerde şunu içerim o da romantik olarak içerim çünkü bir artık küba olarak ram içerim ramda iyisini içerim ve biz her çıkmadan saniye her sahnenizde el ele tuşu bir dua yaparız vardır filmlerde duanın sonunda ufak ben bir ram açarım genellikle yedi yıllık pardon beş yıllık beşyedik yedi yıllık Hı. Küben ee, Havana Club ramıdır. reklam olmuş olacak zaten <gülüyor> zaten <ben gülüyor> burada mı? Burada satsıyor be canım. Burada istedikçe evet. konuşabiliriz. Evet. Hiç Onu yok. ilk açtığım şişenin ilk kadeğini odanın köşesine dökerim. Hmm. Çünkü bunu küba da öğrendim şeyler ritüeller. Çünkü köşede eski müzisyenler yatar ve bizi izlerler ruhları, hmm. ruhlar köşeye toplanırlar. Bütün onlar böyle atınca dökünce orada yaparlar. Öyle tahmin ediyorum. Benim onlar biz görmüyoruz çünkü ruhları. İlk onlar bizim atalarımız, atamüzeslerin payı, ilk kade onların payıdır. Ondan sonra herkesin kaderini ufak şartlara koyarım, çocuklara birer birer diye bire batacak bir kişiysek, sonra ben kaldırır, virhnele carida derim. Arkasına uçun. Ne demek bunlar? Chango, Yemaya. ya, San Lásaro. Olurun. Olofin, şimdi size şey geliyor, Afrika, Afrika tükenli. Virhenda Rekarida, Yoruba'da, şimdi baktığınız zaman bilmiyorum tabii. O Çun, Afrika tanrısı. Ve bu tanrı, müzisyenleri ve sanatçıları koruyan tanrı. Hı. Şimdi o dinde, yani Yoruba dininde, Afrika dininde bir büyük tanrı var. Olofin ve ama siz direkt ona gidemiyorsunuz. Allah'ım hmm. sen ona da Bir ara tanrı kullanmanız lazım. Hı. Hmm. Herkesin futbol takımı gibi bir tanrı tuttuğu bir tanrı var. Hmm. Böyle taktığı boncukla anlaştığı boncukları vardır şeylerinde. Kubada sarı beyaz, efendim, hmm. mavi, yeşil, kırmızı. Mesela Kırmızısa Chango'ya tapıyor. Chango deri kanlı bir tanrı. Kırmızı giyiliyor. Eee sen bu bir gök gürültüsü. Ee, şimşekler. Şimşekleri havadan yakalıyor danslarında. Midesine sokuyor. ona seksüel güç veriyor onlar falan. Oh. Ee, ağır, ağır durum var burada. Arkasında chango'nun <gülüyor> elinde iki, iki başlı baltası var. İki uçlu. Bir balta, iki ucu var changoda. Onunla yalancı ve sahtekarları doğruyor. Oh.